Arkadaşlar merhaba, Thomas Piketty'nin Capital in the 21st Century yani 21. yüzyılda Kapital adlı kitabı son zamanlarda çok ses getiriyor. Çünkü birçok kişi için büyük önem taşıyan bir soruna parmak basıyor. Yani gelir eşitsizliği ve servet eşitsizliği sorunlarından bahsediyor. Burada kitabın eleştirisini yapacak değilim. Aa, çok iyi kitap ya da hiç olmamış demeyeceğim tabii ki. Bu kitabı kullanarak kendi yargınıza varabilmek için ihtiyacınız olan araçları sunacağım size. Kitabın şöyle de güzel bir yanı var. Piketi kitaptaki tüm grafik ve şekilleri web sitesine koymuş. Mesela bu ekran görüntüsünü ben şu adresten aldım. Bence sizler de bu adresi ziyaret edip tablolara bir göz atın. Çünkü çok ilginç tablolar var burada. Ama bunu yaparken hem açık görüşlü hem de eleştirel olun. Yani ne mantıklı, ne değil. Kendinize bir sorun. Daha derinlere indikçe soracak başka sorular bulmaya çalışın. Şimdi dilerseniz bu grafikle başlayalım. Çünkü muhtemel bir sorunu yansıtıyor gibi duruyor. Bu gördüğünüz grafik 1810-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki servet eşitsizliğini gösteriyor. Peki bu servet eşitsizliğini nasıl ölçmüşler? En büyük servete sahip onda birlik veya yüzde birlik bölümün toplam servetteki payını hesaplamışlar Ne demişler, bu en büyük servete sahip yüzde birlik bölümün grafiğiymiş, yani bu çizgi En büyük servete sahip onda birlik bölümü gösteren grafikse üsttekiymiş Şimdi bu veri noktasında, burayı morla göstereyim, evet bu nokta bize şunu anlatıyor Yazarın elindeki verilere göre, 1810 yılında en büyük servete sahip %1'lik dilim, ülkedeki tüm servetin yaklaşık %25'ine sahipmiş. En büyük servete sahip %10'luk kesim ise, tüm servetin neredeyse %60'ını elinde tutuyormuş ve gidişatı görüyorsunuz. 1800'lerde ilerledikçe bu oran artıyor, ta ki 20. yüzyılın başına kadar. Buralar hep 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başlarına kadar artmaya devam ediyor. 19. yüzyılın yani 1800'lerin özellikle son birkaç 10 yılı yıldızlı çağ olarak biliniyor. Yaldızlı çağ, evet bu isim çok büyük bir servet eşitsizliğine vurgu yapıyor. Kitabın yönelttiği sorulardan biri şu, Amerika yeni bir yaldızlı çağa mı giriyor? Diyor. Buradaki tren çizgisine bakınca servet eşitsizliğinin tabiri caizse resmi yaldızlı çağdaki kadar büyük olmadığını görüyoruz. Ama bir de şu sorular var: Peki gidişat nereye? Ve endişeye mahal var mıdır? Bu tren çizgisi 19. yüzyılın son birkaç on yılında yaptığı şeyi yapacak mı? Yani daha da dikleşerek birinci yaldızlı çağ grafiğine yakınsayacak mı? Yoksa bu şekilde mi devam edecek veya böyle azalacak mı? Diyelim ki böyle gidiyor. Peki bu durumda birinci yaldızlı çağda yaşananlar yeniden yaşanır mı? Ve bu dev servetlerin yarattığı bu orantısız güç küllerinden doğar mı? İşte kendimize böyle sorular sormamız lazım. Nasıl bir gerçekliğe doğru gidiyoruz? Bizi belli bir kanaate vardıran veriler nelerdir? Yenileşme, vergilendirme ve eğitim gibi konularda alınacak hangi siyasal kararlar bizi hangi yola sürükler? Bu video serisinin bundan sonraki birkaç videosu boyunca işte bu tür soruları tartışacağız sizlerle. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.